Talipleri yanına aldı. Yüksekten Yüksek tepesi nektedir. Gözler önünde farklı suret aldı. Güce gir. Yüzü sanki yanam güneşti. Her <Gülüyor> bir sesi <Gülüyor> ışık <Gülüyor> gibi aklaştı. Bu <Gülüyor> sayla İlyas da ona yaklaştı. Gücü <Gülüyor> gibi. <Göceği, Gülüyor> Gösterdi Parlak bulut Çevrelerini Sardı Yüce, Yüce hak Semada İda Geldi Cananım Manevi Oğlum Bu Dedi Yücelini Onlara Gösterdi Yücelini Onlara Gösterdi İsa dünyaya dönecek Her türlü haksızlığı düzeltecek Bütün dünya üstünde hükmedecek